Merhaba değerli arkadaşlar hepiniz kanalıma hoşgeldiniz ben Ali öğretmen 10. sınıf kimya tekrar testlerinin 4. bölümü 31 ile 40. sorular 1. ünitenin son bölümünü bugün çözmeye çalışacağız umarım faydalı bir video olur hepimize şimdiden kolay gelsin arkadaşlar İyi seyirler diliyorum evet 31. soruyla başlıyoruz arkadaşlar 1 mol C2H6O2 birleşiği 2 mol karbon atomu, 6 mol hidrojen atomu, 2 mol oksijen atomu olmak üzere toplam 10 mol atom içerir. Verilen bilgiye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor, yanlış arıyoruz. Toplam 2 mol atom içeren CH, 4 birleşiği 0.4 mol'dür arkadaşlar. Böyle sorularda kısa yoldan hemen oran oran tıp, e, formülüyle... E, soruyu çözmeye çalışıyoruz. Normalde CH4 bileşiğinde 1 molinde 5 mol atom vardır. 4 mol hidrojen 1 mol karbon olmak üzere. Şöyle yazıyoruz. 1 mol CH4 bileşiğinde toplam 5 mol atom varsa arkadaşlar bize ne diyor? 2 mol atom içeren. Bakın 2 mol atom içeren e, CH4 bileşiği kaç moldür diyoruz. Buradan içler dışlar çarpımı yaparak arkadaşlar e, 5x eşittir 2 Buradan her iki tarafı 5'e bölüyoruz. Arkadaşlar buradan e, 2 bölü 5 yani 0,4 mol e, diyebiliriz. Birinci yargımız yani ağaçlıkımız doğru oluyor. 1,5 mol su bileşiği 3 mol hidrojen atomu içerir. Aynı yolla yapıyoruz arkadaşlar. 1 mol su bileşiği 2 mol hidrojen atomu içeriyorsa arkadaşlar 1,5 mol 1,5 mol e, su bileşiği kaç mol atom içerir burada da x eşittir bir buçuk çarpı iki buradan üç mol olduğunu görüyoruz arkadaşlar 3mol hidrojen atom içerir diyor. bu da doğrudur C'ye baktığımız zaman iki buçuk mol karbondioksit bir 5 beş mol karbon içerir aynı yolla bir mol CO2 karbondioksit normalde arkadaşlar bir mol karbon içerir o zaman iki buçuk Karbondioksit X mol diyoruz. Değişen bir şey olmayacak. X eşittir. 2.5 mol karbon olacak arkadaşlar. Burada 5 mol demiş. Yanlış arıyorduk. C şıkkımız yanlış. D'ye bakalım arkadaşlar. 0.2 mol diazot trioksit bileşiği toplam 1 mol atom içerir. Bakalım arkadaşlar. Normalde 1 mol e, diazot trioksit bileşiği 5 mol atom içeriyorsa arkadaşlar. 5 mol atom içeriyorsa 0.2 mol. Diyazot, trioksit kaç mol atom içerir? Soruyoruz arkadaşlar. X eşittir 0.2 çarpı 5'ten o da eşittir 1 mol çıkıyor. Yani bu da doğrudur. E şıkkına baktığımızda 0.4 mol oksijen atomu içeren kükürt dioksit bileşiği 0.2 mol'dür. Normalde 1 mol kükürt dioksit arkadaşlar 2 mol oksijen atomu içeriyorsa 0.4 mol. Oksijen atomu içeren kükürtlü dioksit kaç moldür diyoruz. Buradan x eşittir 0.4 bölü 2 bu da eşittir 0.2 mol çıkıyor arkadaşlar. Yani kükürtlü dioksit 0.2'dir doğrudur diyoruz. Yanlışımız C şıkkıydı. 32. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Evet 32. soruda. 5 tane yargı var. 0.25 mol karbondioksit gazı ile ilgili bazı bilgiler şöyledir. Buna göre verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Arkadaşlar birden başlayarak bakalım. 0.25 mol karbondioksit 11 gramdır. Hemen karbondioksitin arkadaşlar MA'sını hesap edelim. 2 çarpı 16 eşittir. 32 oksijenden geliyor. 1 çarpı 12 eşittir. 12 gram da karbondan geliyor. MA'sı 44 gramdır. Bu burada dursun. Şimdi arkadaşlar 0.25 molün kaç gram olduğunu bulalım. En eşittir. En bölü MA formülünden yapabiliriz. İsterseniz oran orantıyla da yapabiliriz arkadaşlar. 1 mol 44 gramsı 0.25 mol kaç gramdır deriz. İstersek de en eşittir. En bölü MA formülünden de ne yapabiliriz arkadaşlar? Yapabiliriz. Hangisini isterseniz bildiğiniz e, böyle sorularda daha çok e, oran orantı daha kolay olur arkadaşlar 1 mol e, co2 44 gramsa arkadaşlar 0.25 mol karbondioksit kaç gramdır bakın 4 kat e, azalmış arkadaşlar bu da 4 kat azalacaktır x eşittir işlem de yapabilirsiniz 0.25 x 44 bu da eşittir 11 gramdır yani birinci yargımız doğrudur bir olan şıkları hemen eleyebiliriz arkadaşlar. Evet 2'ye bakalım. 2'ye hemen aşağıda tane formülü e, ya da yine oran orantı ile yapılabiliyor. 0.25 mol karbondioksit 1.505 çarpı 10 üzeri 23 tane karbon atomu içerir. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. 1 mol karbondioksit molekülü e, 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane e, karbon atomu içerir arkadaşlar. Karbon içerir. Çünkü bir molde bir mol karbon vardır. O zaman 0.25 mol, 0.25 mol kaç mol içerir diyoruz arkadaşlar. Kaç tane karbon atomu içerir? X eşittir 0.25 çarpı 6,02 10 üzeri 23 diyoruz arkadaşlar. Buradan ne yapıyor? İşte 4'te biri 1 biri 1,505. 1,505 çarpı 10 üzeri 23 tane karbon atomu içerir. Yani iki de doğrudur. Hemen 3'e bakalım. 0.25 mol karbondioksit 0.75 5 mol oksijen atomu içerir diyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. 1 mol e, karbondioksit 2 mol oksijen atomu içerir. 2 mol oksijen atomu içerir arkadaşlar. O zaman 0.25 molü x mol diyoruz buradan x eşittir 2 çarpı 0.25'den bu değiştir 0.50 oluyor 3. yargımız yanlıştır Kıymet arkadaşlarım 2 de doğru şu gitti 3d ya da e şıkkımız doğru olacak 4.ye baktığımız zaman arkadaşlar 44 na akb'dir diyor arkadaşlar 0.25 mol normalde 1 mol e, karbondioksit ma çarpı na'dır yani 44 na akb'dir ee, arkadaşlar 1 mol 44 na akb'dir ancak burada 0,5 molünü sormuş 0,5 mol co2 x dersek buradan x eşittir 11 na akb olacaktır yani dördüncü da yanlıştır. Doğru seçeneğimizi bulduk. Hemen değişikliğini işaretliyoruz. 5 yargımıza bakalım arkadaşlar. 1 mol karbondioksit gazı normal şartlar altında normal koşullarda 22.10'da 4 litre hacim kaplarsa 0.25 mol karbondioksit gazı x hacim kaplar. Arkadaşlar bunu da 4'e böleceğiz ya da 1 bölü 4'le çarpacağız ya da 0.25 ile çarparsak x eşittir buradan. Arkadaşlar 5.6 litre çıkar Yani 5. yargımız da doğrudur. 1, 2, 5 doğru, 3 ve 4 yanlıştır. D şıkkını işaretleyip 33. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Normal koşularda bir atmosfer basınç 0 santigrat derecedir bu normal koşul. 1 mol herhangi bir gaz 22 onda 4 litre hacim kaplar arkadaşlar. Bunu en eşittir verilen istenen hacim bölü 22 onda 4 formülüyle ne yapabiliriz arkadaşlar? Bulabiliriz. Buna göre diyor maddelerinden hangilerinin normal koşullarda hacmi 22.10'da 4 litredir e, diyor arkadaşlar. 33. sorumuzda bakalım. 1 mol atom içeren oksijen gazı arkadaşlar. Normalde 1 mol O2 gazı 2 mol atom içerir. E, o halde arkadaşlar e, 1 mol atom içeren 1 mol atom içeren O2 gazı kaç moldür diyeceğiz. Buradan x eşittir 0.10'da 5 mol çıkar. Yani e, 1 mol herhangi bir gaz bir mol gaz 22 onda 4 litre ise yarım mol gaz da yarım mol gaz nedir arkadaşlar 11.2 litredir yani birinci yargımız yanlıştır 44 gram karbondioksit gazı arkadaşlar gram vermiş hemen emasını bulalım 44 gram karbondioksitin kaç mol olduğunu bulacağız arkadaşlar karbondioksiti hemen emayı 2x16 1x12 ee, burası 32 burası da 12 yapar toplarsak arkadaşlar 44 yani 1 mol dioksit gazı 1 mol herhangi bir gaz, gaz. 22 onda 4 hacim kaplar ikinci yargımız doğrudur 4 na tane hidrojen atomu içeren e, CH4 gazı arkadaşlar bakın bir tane 1 mol CH4 gazı zaten 4 na tane hidrojen atomu içerir yani CH4 gazı da 1 moldür 1 mol herhangi bir gaz yine 22 onda o halde ne yaptık arkadaşlar 2 ve 3. yargımız doğru 1. yargımız yanlıştır doğruları soruyordu D şıkkını işaretleyip ne yapıyoruz? 34. sorumuza geçiyoruz. Molle ilgili bir soru. 1 mol C3H6 birleşiğinde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül vardır arkadaşlar. Buna göre 1,806 çarpı 10 üzeri 22. Bakın burada öğrenci arkadaşlarının çok sık yaptığı hatalardan bir tanesi bu 10 üzeri sayılarını dikkate almamaları arkadaşlar. Yani ne yapmışlar arkadaşlar? 1 virgül kaydırmışlar. Normalde 0,1806 çarpı 10 üzeri 23 olacak bu. Birbirine benzetelim isterseniz. Buna göre diyor tane molekül içeren C3H6 birleşiği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hemen şu sayıyı 10 üzeri 23 halinde yazalım arkadaşlar. 0,1806 çarpı 10 üzeri 23. Buna göre işlemlerimizi yaparsak daha kolay e, işin içinden çıkarız. 1 mol C3H6 birleşiğinde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül vardır diyor. Yani e, şu molekülden şu kadar vardır 1 molünde. Buna göre diyor 1.0.18.06 ee, çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içeren C3H6 ile ilgili. Hemen yapalım. 1 mol e, C3H6 e, 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içeriyormuş. molekül O zaman 0,18 06 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içeren C3H6 kaç moldur? Bunu buradan bulalım. E, X eşittir. 0,18 06 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı üzeri 23 çarpı 10 üzeri 23 şu 23'ler gitti arkadaşlar bunu buna böleceğiz şöyle yapabiliriz arkadaşlar virgül kaydırabiliriz bir iki tane kaydırdığımız zaman 0,0 18,06 oluyor bu da 3,3 oluyor arkadaşlar 0,03 mol olduğunu görüyoruz. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 moldür. Şunu 10 üzeri yazarsak arkadaşlar bakın 1-2 tane e, virgül var. O zaman 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyebiliriz. Yani A şıkkımız doğrudur. yanlış arıyoruz biz. 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol karbon atomu içerir. Normalde arkadaşlar nedir? E, 1 mol karbon dioksit arkadaşlar. 1 mol e, karbon atomu içerirse 0 nokta e, özür dilerim. C3H6 karbon dioksit nereden çıktı? C3H6 3 mol karbon içeriyorsa arkadaşlar 0.03 mol C3H6 kaç mol karbon içerir? Buradan x eşittir 0,09 mol karbon içerir. Bunu da 10 üzeri şeklinde yazarsak arkadaşlar 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol atom karbon içerir. Yani 5 şıkkımız da doğrudur kıymetli arkadaşlarım. Gelelim C şıkkımızda 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 gram hidrojen atomu. Gram demiş bakın arkadaşlar gram hidrojen atomu içerir bakalım arkadaşlar 1 mol C3H6'da 6 mol hidrojen vardır bu 6 mol hidrojen de 6 gramdır doğru mu 6 gram biz, biz neyi, bizden ne istiyor 0.03 mol C3H6'daki hidrojen e, kaç moldur şunu bulalım hemen x eşittir çarptığımızda 0.18 mol'dür arkadaşlar o zaman 0.18 mol ise arkadaşlar bunun gramı da nedir arkadaşlar 0.18 yani 1 mol 1 gram olduğuna göre 0.18 mol'de 0.18 gram yapar arkadaşlar bunu 10 üzeri olarak yazdığımız zaman 18 çarpı 10 üzeri eksi 2 mi yapar evet 3 kere 6 18 doğru bu C şıkkı nedir arkadaşlar yanlış. D'ye bakalım 0.27 mol atom içerir. Bakın 1 mol C3H6'da 9 mol atom varsa 3 molü karbon 6 mol de hidrojen 9 mol atom vardır. O zaman 0.03 mol C3H6'da X mol atom vardır diyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığınızda X eşittir 0.27 mol atom olduğunu görürüz. Bu da doğrudur. E 1.26 gramdır. Hemen MAs'ına bakalım. 6 çarpı 1'den 6 hidrojen 6 gram hidrojen 3 çarpı 12'den arkadaşlar 36 gram da karbon var toplamı 42 gramdır. Yani eması 42'dir yani 1 mol 42 gramdır. Hemen yazalım arkadaşlar 1 mol C3H6 eşittir özür dilerim e 42 gramsa gramsa 0.03 mol C3H6 kaç gramdır diyoruz arkadaşlar. Buradan çarp, çarpıyoruz. X eşittir 0.03 çarpı 42. 3 kere 2 6. 3 kere 4 12. 12 şeyleri saymaya gerek yok. Virgülden sonra 1 2 basamak var. 1 2 basamak ayırıyoruz. 1.26 gram olduğunu buluyoruz arkadaşlar. Yani E şıkkı da doğrudur. 34. sorumuzun yanlış şıkkı C şıkkıdır diyoruz ve 35. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. O, 35. sorumuza okurken kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin atom tür ve sayısı ürünlerinkine eşittir. Evet bir tane giriyorsa bir tane çıkar iki tane giriyorsa iki tane çıkar eğer eşit değilse tepkimenin uygun katsayılarla denkleştirilmesi gerekir bu da doğrudur arkadaşlar bu bilgiye göre aşağıdaki tepkimelerden hangisinin denkleştirilmesi gerekir Tepkime denkleştirmelerdeki kuralımız maho kuralıdır arkadaşlar önce metaller sonra metaller sonra hidrojen en son oksijen eşittir bakalım hangisi eşit değilmiş 4 hidrojen var sadece hidrojen ve oksijen olduğu için 4 hidrojen var. 2, kere 2 4 2 oksijen var 2 kere 1 2 denk bakıyoruz hidrojen ve oksijenin dışındaki a metal, metal yok burada iki tane karbon var 2 kere 1 2 karbonlar eşit arkadaşlar hidrojen 5 6 var burada 3 kere 2 6 hidrojenlerde eşit oksijene bakalım burada 3 kere 2 6 1 de burada 7 2 kere 2 4 4 burada 3 kere 1 de 3 burada 7 bu da eşittir arkadaşlar amonyakla karbonlu oksijin üre ve su oluşturmuş e, azota bakalım. 2 azot var. 2 kere 1. 2 azot. Evet azotlar eşit. E, karbona bakalım. 1 karbon var. 1 karbon var. Karbonlar da eşit. Hidrojene bakalım. 6 hidrojen var arkadaşlar. 2 kere 2. 4. 2 de burada. 6 hidrojenler de eşit arkadaşlar. 2 oksijen var burada. 1 oksijen burada. 1 oksijen de burada arkadaşlar. Oksijenler de eşit. Yani bu tepkimemiz de denk. D şıkkına bakalım. Karbon bir sülfür. Bakalım karbon bir tane bir tane karbonlar eşit arkadaşlar. Kükürt iki tane iki kere bir iki kükürtler de eşit arkadaşlar. Oksijen iki burada iki kere üç altı da burada sekiz. Ne, ne olması lazım arkadaşlar? Şurada dört olması lazım. O halde eşit olmayan tepkimeyi denkleştirmemiz gereken tepkime değişiklidir. Bakalım sodyum karbonat çamaşır sodası hidroklorik asitle tepkime giriyor. Tuz karbon oluşuyor. İki metallerden başlıyoruz. iki sodyum iki kere bir iki sodyum bir karbon bir karbon. E, klora bakıyoruz, iki tane klor var, iki kere bir iki klor. E, hidrojen'e bakıyoruz arkadaşlar, iki kere bir iki hidrojen, iki kere bir iki hidrojen. Oksijene bakıyoruz, üç tane oksijen var, iki burada, bir de burada üç oksijen. Bu da denktir, denk olmayan değişiktir diyoruz. 36. Sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet, 36. Sorumuza geçelim. Kimya öğretmeni, 66.2 gram Kurşun nitrat katısını 100 mililitre suda çözerek birinci çözeltiyi, 33.2 gram potasyum iyodür katısını 100 mililitre suda çözerek ikinci çözeltiyi hazırlıyor. Daha sonra birinci ve ikinci çözeltileri farklı bir kapta karıştırarak bir katı çökeleğin oluştuğunu öğrencilerine gösteriyor. Aynı zamanda da potasyum nitrat sulu çözeltisi potasyum iyodür sulu çözeltisi kurşun iyodür katısı. Potasyum nitrat suda seyirci iyonlarını yazmış. Tepkimesini yazarak karıştırma sırasında bu tepkimenin gerçekleştiğini söylüyor. Ve çökem katının kaç gram olduğunu öğrencilerine soruyor diyor. Evet arkadaşlar çökme çöktürme tepkimesi yapmış. Evet biz de şuraya yazalım. Hemen arkadaşlar. Tepkimeyi şuraya yazalım. İş hesabı da burada yapalım. Kurşun nitrat pbno no 3 parantez içinde 2 artı 2 2 potasyum iodür eşittir kurşun iyiyordur pb2 artı 2 k o 3 katı olan bu kurda <gülüyor> dersin kurşun iyodur. arkadaşlar Normalde oranlama yapalım 1 mol potasyum nitrat girer 1 mol potasyum iyiyordur 1 mol potasyuma 2 mol potasyum şey 1 mol kurşun nitrat girer 2 mol potasyum iyiyordur girer 1 mol kurşun iyiyordur 2 mol de potasyum nitrat oluşur mollerini yazdık oran bu arkadaşlar ee, ne demişti şimdi 66 grammış 66.2 grammış bu 66.2 gram bu neymiş potasyum iyodür müydü Evet potasyum iodur de 33.2 gram Evet şimdi emalarını hesap edeceğiz dedim emaları hesap edilmiş iyi işimiz kolay arkadaşlar şimdi 66.2 gram Potasyumli şey kurşun nitratın kaç mol olduğunu bulalım arkadaşlar. Hemen bakın potasyum şey kurşun nitratın emasını vermiş. En eşittir. En bölü ema formülünden arkadaşlar. E, kurşun nitrat için söylüyorum. 66.2 grama 331 eması 331'miş. Arkadaşlar şu virgülü bir kaydırırsak buraya bir sıfır koyarız. 662 331'e böldüğümüz zaman şunun 0.2 mol olduğunu. Elimizde 0.2 mol kurşun nitrat varmış. Aynı işlemi potasyum iyodür için yapıyoruz arkadaşlar e, 33.2 bölü potasyum iodür 166'ymış 166 arkadaşlar yine bakın şu virgülü bir kaydırırsak 332 yaparsak şurayı, şurayı burası 0 olur 332 166'ya böldüğümüz zaman bunun da 0.2 mol olduğunu başlangıçta arkadaşlar başlangıçta ikisinden de elimizde 0.2 mol varmış değil mi evet tepkim esnasında arkadaşlar e, değişim diyelim buraya da e, şimdi başlangıçta bundan yok değil mi? Şimdi bakın 1 mol kurşun nitrata karşılık 2 mol potasyum iyodür harcanıyor. Tepkime de görüyor musunuz? Orana baktığım zaman 1'e 2, 1 mol'a karşılık 2 mol harcanıyor. E şimdi elimizde 0,2 mol bundan 0,2 mol'de bundan var. Hangisinden daha fazla harcanıyor? Tabii ki potasyum iodürden. O zaman işlemi buna göre yazı, yazacağız arkadaşlar. 0,2 mol potasyum iodür harcanırken 0,1 mol e, kurşun nitrat harcanacaktır. E, sonuç diyelim buraya. Sonuçta e, artan maddemiz olacaktır. 0,1 mol e, kurşun nitrat artacaktır. E, 1 mol'a karşı 1 mol çıkıyoruz arkadaşlar kurşun iyodurdan de 0.1 mol oluşacaktır bize ne demiş soruda neyi sormuş arkadaşlar ee, öğretmen çöken katının kaç gram olduğunu arkadaşlar çöken katının molünü bulduk mu bulduk bundan sonrası şu formülle yapılıyor arkadaşlar en eşittir M bölü MA formülünden bakın kurşun iodur. evet onun da MA'sını vermiş harika bir soru teşekkür ediyoruz arkadaşlar bu soruyu hazırlayan arkadaşlar 0.1 mol eşittir nedir ee, M bölü 461 miş İçler dışlar çarpımı yapalım buradan M eşittir 0.1 çarpı 461 bu da eşittir 46.1 gram çıkacaktır. Şıklarımıza baktığımız zaman E şıkkını işaretliyoruz. Güzel bir soru hazırlayana da teşekkür ediyoruz ellerine sağlık inşallah. Evet 37. sorumuza geliyoruz kıymetli arkadaşlarım 37. sorumuzda karbon monoksit yarım mol oksijenle tepkime giriyor karbondioksit gaz. Tepkimesinde 1 mol karbon monoksit ile yarım mol oksijen tepkimeye girmektedir. Tepkimeye girenler birer mol alınırsa 0,5 mol oksijen artar diyor. Buna göre gümüş katısıyla oksijen gazı tepkimeye girdiğinde gümüş oksit katısı oluşuyor. Tepkimesine girenler 2'şer mol alınırsa hangi maddeden kaç mol artar diyor arkadaşlar. Hemen şuraya tepkimeyi yazıyoruz. 2 mol gümüş katısı ee, ne yapıyor? 1 mol oksijen gazıyla tepkimeye giriyor. Ve 2 mol gümüş oksit oluşuyor arkadaşlar. Gümüş oksit katısı oluşuyor. Bakın arkadaşlar oranımız ne? 2 mole 1 mol giriyor. 2 mol bu oluşuyor. Eğer diyor tepkimesine e, 2'şer mol, mol alınırsa arkadaşlar dikkat edin e, gümüşün e, tamamı harcanacaktır. 2 mol harcanacaktır. E, bu orandı. Bu da e, başlangıç diyoruz arkadaşlar. Değişim. 2 mol gümüş katısının tamamı harcanacaktır. E, oksijenden 1 mol harcanacaktır arkadaşlar. Sonuca baktığımızda e, ne olacaktır arkadaşlar? Şu sıfırlanacak, bitecek. Sınırlayıcı madde burada gümüştür. Oksijen gazının 2 molünden 1 mol harcanacak, 1 mol Oksijen artacaktır arkadaşlar. Hangi maddeden kaç mol artar diye sormuş. A şıkkımız 1 mol oksijen gazı artar diyoruz. Ve 38. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 38. sorumuz bir grafik sorusu. Bir kimyasal tepkimede tamamen tükenen maddeye sınırlayıcı bileşenlenir. Sınırlayıcı bileşene göre oluşan ürünlerin miktarı belirlenir. Krom elementinin 1.1,04 gramı ile oksijen gazının 0.64 gramı tepkimeye girerek tam verimle e, krom 3 oksit katısı oluşuyor. Buna göre tepkime ile ilgili kaptaki katının kütlesi grafiği zaman krom mol sayısı zaman oksijen mol sayısı zaman grafiklerinden hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar elimizdeki maddenin mollerini bulalım ya da ilk önce bir tepkimemizi yazalım arkadaşlar. Bakın tepkimemizde ürün ne? Krom 3 oksit değil mi? Krom çok oksit kaç tane krom var? 2 tane 2 krom katısı artı 3 tane oksijen var. Ne yapacağız arkadaşlar? 3 bölü 2 O2 yazacağız. Oksijen moleküler bir elementtir. O yüzden tepkimemiz bu şekildedir. Şimdi elimizdeki kromun molünü bulalım. Normalde 2 mole karşılık 1.5 mol harcanıyor. 1 mol oluşuyor arkadaşlar. Bu oranımız. Şimdi başlangıç değişim sonuç diyelim. Şöyle çekelim. Bakalım başlangıçta elimizde ne varmış? 1,04 gram Krom varmış. Kromun mol ağırlığı 52miş. O zaman 1,04 bölü 52 yaparsak buradan 2,0 bu tarafa atarız. 00 2 tane attık. E, 104 bölü 52 0,02 mol. Yani başlangıçta elimizde 0,02 mol krom varmış. Aynı şekilde oksijeni yaptığımızda arkadaşlar, oksijen 0,64 grammış şöyle yapalım 0,64 oksijen iki tane olduğu için moleküler halde o yüzden 16x2 32 yapıyor 32 buradan yine virgülden kurtulmak için iki virgül sağa atlıyoruz 0,0 64 32 bu da 0.02'ymiş. Evet elimizde 0.02 mol de oksijen varmış arkadaşlar başlangıçta kromik oksijen yok Arkadaşlar hangisi daha çok harcanıyor? Bakın 2'ye 1.5 demek ki kromdan daha çok harcanıyor. O halde kromun tamamı harcanacaktır. 0.02 mol kromdan hiç kalmayacaktır elimizde. Elimizdeki 0.02 molün 0.01.5 harcanacaktır arkadaşlar. Şöyle yapalım. Burası eksi olsun. harcananları eksi diyelim. 0.01.5 harcanacaktır arkadaşlar. Ne kalacaktır? Elimizde 0.01 0,5 e, mol oksijen artacaktır. Artan madde. Evet. E, bundan da ne olacaktır arkadaşlar? 2'ye 1 ise 0,02'ye 0,01 mol eee kromik oksit oluşacaktır arkadaşlar. Krom de, dediğim farklı değerlik alıyor arkadaşlar. da oksijenin eksi -2'dir. 3 kere 2 eksi -6. Demek ki kromun değerliği artı +3'tür. B geçiş element olduğu için arkadaşlar. Okunurken kromüç oksitliği okunur. Bunu da yan bilgi olarak verelim. Grafiklerden hangisi doğrudur arkadaşlar? Başlangıçta ne vardı? 1,04. Evet bu katıydı arkadaşlar. Bu da gazdı. Ne oldu? Gaz katının içerisine geçti. Kromüç oksit katıdır. Katı kütlesi artmıştır. Ne kadar artmıştır? 0,01 mol kromüç oksit oluştuğuna göre bakalım. 3 çarpı 16, 48. Oksijenden geliyor. 2 çarpı 52. 2 çarpı 52 de kromdan geliyor Arkadaşlar bunlar toplarsak 104 104 artı 48 ne yapıyor 152 şimdi 1 mol 152 0,01 mol iki tane virgül atlıyoruz 1,52 yani elimizde başlangıçta katı kütlesi 1,04 gramdı oluşan katı kütlesi ise 1,52 gram yani bu grafiğimiz kesinlikle doğrudur birin olmadığı şıkları siliyoruz Evet ikinci grafimiz bakıyoruz e, tepkimemizde arkadaşlar krom bitmiştir. Krom bittiği için kaç vardı? 0,02 mol vardı. Ne oldu? Tepkime sonunda 0 kaldı. Yani bitti. Zamanla tükendi. ikinci grafimiz de doğrudur. ikinci grafimizin olmadığı ışıkları da siliyoruz arkadaşlar. Üçüncü grafimize bakıyoruz. Başlangıçta 0,02 mol oksijen gazımız vardı. Tepkime sonucunda 0,005 mol oksijen gazımız var ama burada oksijen gazının bittiğini ifade ediyor bize. Grafik o halde bu grafimiz yanlıştır. Doğru seçeneğimiz nedir arkadaşlar? B şıkkıdır diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz 39. sorumuz 39. sorumuz ne diyormuş bize saf olmayan madde kullanılan tepkimelerde elde edilecek ürün miktarı bulunurken saflık yüzdesinde dikkate alınması gerekir buna göre %80 saflıktaki kalsiyum karbonat kireç taşı içeren 50 gramlık bir karışım hemen ne yapıyoruz arkadaşlar 50 gramın %80'i safmış hemen bunu bulalım 50 çarpı 80 bölü 100'den arkadaşlar ne oluyor şu sıfır şu sıfırla gider şu sıfır da şu sıfırla gider 5 x 8, 40. demek ki 50 gramın yüzde şey yüzde 80'in 40 grammış 40 gram kalsiyum karbonat neymiş arkadaşlar safmış yani elimizdeki kalsiyum karbonatın 40 gramı safmış şimdi ne oluyor 40 gram kalsiyum karbonatımız var ee, ısıtılıyor e, kalsiyum oksit sönmemiş kireç ve karbondioksit gazı elde ediyoruz. Teknolojisine göre ayrıştığında normal koşullarda en fazla kaç litre karbondioksit gazı elde edilir? Şimdi 40 gram kalsiyum karbonatın e, kaç mol olduğuna bakalım. Ya da oranlayalım. 1 mole karşılık 1 mol bundan 1 mol de molde bundan giriyor. Mol diyelim. Mol mol Elimizde 40 gram var. Bunun kaç mol olduğunu bulacağız. Eşittir. En eşittir. M bölü MA formülünden arkadaşlar. Kalsiyum karbonat. MA'sını hesap edelim. Şurada 3 çarpı 16. 48. Oksijenden bir tane karbon var arkadaşlar. 1 çarpı 12. 1 çarpı 12'den 12. Arkadaşlar bir de kalsiyum var. 1 çarpı 40 oda. da. Arkadaşlar 40 buradan 40 52 100 yapıyor. Demek ki 1 mol e, kalsiyum karbonat yüzmüş ma'sı yüzmüş. Elimizde 40 vardı 40 bölü yüzden arkadaşlar şu gitti 4 bölü 10 bu da eşittir 0,4 mol olduğunu buluruz. Bakın 1 mole karşılık 1 mol oluşuyorsa 0,4 mole karşılıkta e, karbondioksit gazımız 0,4 moldur. Şimdi normal koşullarda diyor normal koşullarda e, formülümüzü yazıyoruz arkadaşlar. Verilen hacim bölü 22 onda 4'tür. Normal koşullarda herhangi bir gazın hacmi 1 molin hacmi 22 onda 4'tür. Elimizde mol 0,4 ise 0,4 eşittir. Verilen ya da istenilen hacim bölü 22 onda 4'ten buradan içler dışlar çarpımı yaparsak ve eşittir 0,4. 4 çarpı 22,4 4 kere 4, 4 16 elde var 1 4 kere 28 8 1 elde 9 4 kere 2 8 8 virgüden sonra 1 burada var 1 de burada en sağdan 2 tane atlayacağız 1 2 atlıyoruz 8.9 litre 8.96 litre C şıkkını işaretleyip son sorumuz olan 40. sorumuza gel geliyoruz arkadaşlar Kimyasal hesaplamalar teorik sonuçlar üzerinden yapılır ancak deneylerde elde edilen sonuçlar her zaman teorik sonuçlar ile örtüşmez. Bu durumda yüzde verim eşittir. Deneysel ya da gerçek verim bölü teorik verim çarpı 100 formülü kullanılarak yüzde verim hesaplaması yapılır. Evet. Neşe magnezyum katısıyla e, hidroklorik asidin sulu çözeltisini tepkime sokuyor. Magnezyum, klorür tuz ve hidrojen gazı e, elde ediyor arkadaşlar. 1 mol magnezyuma karşılık 2 mol hidroklorik asit alarak gerçekleştirdiği tepkime de 47 gram. Magnezyum klorür tuzu oluştuğunu gözlemliyor. Teorik olarak hesapladığı sonuç ile deneysel sonucu örtüşmeyen neşe bu deneyde yüzde kaç verim elde etmiştir arkadaşlar? Normalde bakalım arkadaşlar. 1 mole karşılık 1 mol çıkıyorsa e, magnezyumdan normalde e, teorik verimimiz ne çıkacaktır arkadaşlar? 1 e, mol magnezyum klorür oluştuğuna göre 1 mol e, magnezyum klorür kaç gramdır? 2 çarpı Klor 35 vermiş. Bazı kaynaklarda 35.5 verir. O yüzden baktım. 70 gram e, klordan oluşacaktır. 1 çarpı. Magnezyum da 24'tür arkadaşlar. 24. 24 gram da ne oldu? E, <gülüyor> arkadaşlar... Magnezyumdan geldi toplamda 94 gram oluşması lazım yani teorik verimimizin 94 gram olduğunu görüyoruz ama deneysel verimimiz yani deneysel sonucumuzun 47 gram olduğunu görüyoruz o halde yüzde kaç verim elde ettiğimizi şuradaki formülle buluyoruz yüzde verim diyoruz arkadaşlar verim eşittir deneysel verimimiz 47 teorik verimimiz 94 94 çarpı 100 diyoruz buradan 47 94'ün yarısıdır 1 bölü 2 çıkıyor. iki sadeleştirdiğimiz zaman verim %50 çıkıyor arkadaşlar. C şıkkını işaretliyoruz. Güzel bir soruymuş. Teşekkür ediyoruz. Hazırlayana ve bu şekilde birinci ünite 10. sınıf kimya tekrar testlerden birinci üniteyi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. İkinci ünitede görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, arkadaş gruplarında yayınlamayı, paylaşmayı unutmayınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. izlediğiniz için kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.